Sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar, Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, geçtiğimiz ay Boğa Burcu'nda meydana gelen büyük kavuşum. Özellikle sizi... E çok yoğun bir şekilde etkiledi çünkü haritanızın tepe noktasında bu kavuşumlar meydana geldi ve kadersel değişimler, kritik alanlarda yaşanacak büyük kırılmalar, büyük sonuçlanmalar şeklinde tezahür etti. Bu etkileşim Ağustos'un 15'ine kadar da devam ediyor olacak. Aslında Ağustos ayının başında da buna dair çok sert etkileşimler mevcut. Özellikle büyük kararlar almış olabilirsiniz. Aniden hayatınızda gelişen süreçlere adapte olmaya çalışıyor da olabilirsiniz. Evet Ağustos ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz veya ilk defa karşılaşıyorsanız abone olarak desteklerinizi sunarsanız şimdiden videoyu beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum ve aynı zamanda beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Evet sevgili aslanlar Ağustos ayı gündemine göz atacak olursak 2 Ağustos tarihindeki büyük kavuşuma e, etki sağlayan Mars-Uranüs kavuşumundan bahsedeceğiz. Mars ve Uranüs 18 derece boğa burcunda kavuşuyor. Özellikle e, tabi MC noktanız bu dereceler civarındaysa çok ekstrem değişimler yaşayabilirsiniz. Mars'ın ve Uranüs'ün kuzey aydınlığına eşlik ederek haritanızın tepesinde kavuşumu özellikle çok cesur hamleler yapacağınızı özgürlük naraları atacağınızı belki medeni durumunuzla alakalı belki kariyerinizle alakalı iş hayatınızla alakalı ekstrem değişimler yaşayacağınızı göstermekte. Bununla beraber aynı zamanda e, işi bırakmak, istifa etmek, patronlar veya otorite konumundaki kişilerle alakalı diyaloglarda sert etkiler açık olmak gibi e, süreçleri de çalıştırabilir. 4 Ağustos tarihine geldiğimizde Merkür'ün Başak Burcu transiti başlıyor. Merkür'ün Başak Burcu geçişiyle beraber biraz daha zihinsel odağınızın özellikle parasal konular, kazançlar, harcamalar, kaynakları yönetmek üzerine odaklanacağını söyleyebiliriz. Nasıl para kazanabilirim, harcamalarımı nasıl düzenli bir hale getirebilirim gibi kavramlara daha çok odaklanacağınız bir süreç olacaktır geldiğimizde Mars-Satürn karesi dikkat çekmekte. Mars 22 derece boğa burcunda, Satürn ise 22 derece Kova burcunda bulunuyor. Bu etkileşim özellikle bu saat açıları biraz daha kısıtlayıp biraz daha engelleyip hayatımızda bir takım değişimler olsa da sorumluluklarımız, yükümlülüklerimiz, engeller ile karşı karşıya kalacağımızı göstermekte. Bu etkisi özellikle 7. ev ve 10. evde yaşayacağınız için evli olan aslan burçlarının ekstra dikkatli olması gereken bir ay olacak. Da evlilikteki sorumluluklar size her zamankinden çok daha fazla ağırlık yapabilir. Ee, özellikle özgürleşme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Ortaklı girişimleriniz varsa bir takım kontratlar, anlaşmalar, taahhütler varsa bunlarla alakalı da biraz zorlandığınızı hissedeceğiniz etkileşimler söz konusu. 9 Ağustos tarihinde Venüs Plüto karşıtlığı aktif. Venüs 26 derece yengeç burcundayken Plüto ise 26 derece oğlak burcunda bulunacak. Bu etkileşim 12. ve 6. evde olacağı için özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslan burçlarım. Biraz bağışıklığınız düşebilir. Özellikle sizden saklanan konular veya sizin saklamış olduklarınız gün yüzüne çıkabilir. Biraz geçmişe dönüp eski aşkların ön plana çıktığı belki çok fazla kıyas ve mukayese yaptığınız Parasal konularda kayıplarınız varsa bunları çok fazla kafaya taktığınız bir süreçte aktif olabilir. 11 Ağustos'a geldiğimizde ise Güneş Uranüs karesi kesinleşiyor. Aslında bu karede yine... Bu büyük kavuşumun açılarını çalıştırıyor olacak. Güneş 18 derece aslan burcundayken Uranüs 18 derece boğa burcunda yani birinci ev ve onuncu evde bir kare görünüm söz konusu. Burada özellikle kariyerinizle alakalı, medeni durumunuzla alakalı, toplum tarafındaki imajınızla alakalı bir özgürleşme ihtiyacınız var. Biraz daha bunlara odaklanmak istiyorsunuz ama kendinize yakıştıramadığınız, kendinizin imajıyla alakalı bugüne kadar edinmiş olduğunuz imaj sorumluluklar, insanların size vermiş olduğu güvenle alakalı özellikle bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Dos tarihine geldiğimizde Kova burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 19 derece Kova burcunda etkili olacak ve sizin 7. evinizde. Özellikle ikili ilişkiler alanında bir gerilim hattı oluşabilir. Evlilik, ortaklık, her türlü kontrat ve anlaşmaya bağlı olan ikili ilişkilerde tamam mı, devam mı? Ne kadar ilerleyebiliriz veya bu ilişkinin gidişatını şekilde ilerlemede gibi karar aşamalarını içeren bir sürece evrilebilir durum gibi gözükmekte. Tabi burada karar mercisiz olacaksınız, muhatabınız biraz daha duygusal, biraz daha dürtüsel yaklaşımlar sergileyebilir. İlişkinin akıbeti ve gidişatı adına bir takım kararlar alınacağını buradan görebiliyoruz. ki Zaten bu güneş-uranüs karesini ve aynı zamanda büyük kavuşumu tetikleyen bir dolunaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla artık belki de bu kavuşumun etkilerini gözle görülür bir vaziyette görmeye başlayacağımız bir dolunay olacaktır. 15 ile 18 Ağustos arasında çok güzel etkileşimler var. Mars ve Plüto arasında, Merkür ve Uranüs arasında ve Venüs, Jüpiter arasında güzel üçgen açılar oluştuğunu görüyoruz. Burada özellikle dikkat çekecek olursak Mars ve Plüto arasındaki etkileşim, iş ve kariyer hayatınıza dair güçlü dönüşümler, eğer kararlarınızın arkasında durursanız sağlam başlangıçlar ve çözüm yolları bulabileceğinizi göster. Dermekte. Bununla beraber e, Merkür-Uranüs arasındaki etkileşimde sürpriz maddi kaynaklar elde edebileceğiniz etkileşimleri de e, kapsamakta. Evet e, 20 Ağustos tarihine geldiğimizde çok önemli bir transit başlıyor. Mars'ın İkizler Burcu transiti. Neden önemli diye soracak olursanız Mars'ın aslında İkizler Burcu'nda yıl sonuna kadar kalacak olması Burç değiştirmiyor olması ve bu burçla aynı zamanda retro hareketini yaşayacak olması önemli. Sürekli olarak aynı alandan etkiye maruz kalacağız. Özellikle küresel anlamda da bu etkileşim, sözlü tartışmalar, diyaloglar, anlaşmaların, sözleşmelerin ihlali gibi temaları da ön plana çıkaracaktır. Ve bizim çok da kemiğinin olmadığı, sözlerimizin ucunun kaçtığı bir süreci de işaret etmekte. Şimdi Mars'ın İkizler Burcu transitine baktığımız zaman sizin 11. evinizde ilerleyeceğini görüyoruz. Burada özellikle sosyal gruplar, arkadaşlıklar, yeni çevreler... Yeni vizyonlar, yeni bakış açıları noktasında çok eylemsel olacaksınız. Yeni gruplara dahil olmak isteyebilirsiniz. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak isteyebilirsiniz. Zaman zaman arkadaşlarınızla, dostlarınızla çatışmalar yaşayabilirken, zaman zaman da yükselme arzunuzun çok hat safhaya çıktığı bir süreçten bahsedebiliriz. Yani kariyer anlamında, hedefleriniz, hayalleriniz anlamında yeterli pozisyonda olmadığınızı düşünüyorsanız, ilerleyişiniz için çok daha hırslı eylemlerde bulunmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Ancak dostluklar ve arkadaşlıklarla da yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, öfke patlamaları söz konusu olabilir. E bu nedenle o alanlarda biraz daha dikkatli olunması gereken bir süreç olacaktır. Evet 23 Ağustos tarihine geldiğimizde Merkür ve Plüto arasında güzel bir üçgene çalıştuğunu görür. Merkür ve pürüt arasındaki bu üçgen açı 26 derece başak ve 26 derece oğlak burcunda meydana gelecek. Yine iş hayatınız, kazançlarınız, göreviniz, pozisyonunuz ve gündelik rutinlerinizle alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni iş görüşmelerine gidebilirsiniz. Belki zam veya terfi e, alma ihtimaliniz de söz konusu olabilir e, sevgili aslan burçlarım. Ağustos tarihine geldiğimizde. Güneşin Başak Burcu transiti başlayacak. Güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle beraber biraz daha kaynaklarınızı artırmak, kazançlarınıza odaklanmak gibi temalar ön plana çıkacaktır. Harcamalar, bütçe dengesi, daha iyi bir işe geçmek, daha iyi bir kazanç elde etmek her zamankinden daha önemli bir noktaya gelecektir. 26 Ağustos tarihine geldiğimizde ise Merkür'ün terazi burcu transiti başlıyor. Merkür'ün 3. evinize gelmesiyle beraber biraz daha sosyalleşme ihtiyacınız artabilir. Etrafınız, dostlarınız, arkadaşlarınızla zaman geçirmek, belki yakın çevrenizle alakalı gündemlerle ilgilenmek, yeni görüşmeler, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmelere odaklanmak, belki kısa mesafeli seyahatlerde e, hoş vakitler geçirmek, Veyahut e, önemli görüşmeleri, kontratları incelemek, yeni eğitimlere katılmak, yeni kitaplar okumak, e, yeni bakış açıları ve felsefeler geliştirmek adına da çalışabilirim. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde ise e, bir yeni ayımız var. Başak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek ve... 3 derece başak burcunda sizin ikinci evinizde. İşte bu yeni ay ile beraber artık parasal anlamda kazançlarınız anlamında gelir ve gider dengesi anlamında önemli bir başlangıcınız olacak. Birçok aslan burcu bu ay yeni bir işe girebilir. Kazançlarını yönlendirmek isteyebilir. Biraz kendi değerlerini sahip olduklarını da keşfetmeye başlayacağı bir süreç olacaktır. Özellikle büyük bir harcama durumu da yine bu yeni ay ile beraber mümkün gibi gözükmekte. Ee, önemli bir harcamaya Kazançlarda önemli bir değişiklik olabilir veya zam, terfi, yükselme, ek gelir imkanı gibi süreçlerde aktif olabilir. Ay sonuna geldiğimizde ise 28 Ağustos tarihinde Venüs Satürn karesi tekrar kendini gösteriyor. Venüs 20 derece Aslan burcunda, Satürn ise 20 derece Kova burcunda bulunacak. Venüsün tabii ki burcunuzda ilerleşi özellikle Ağustos ayı boyunca kendinizi iyi hissedeceğiniz, güzel, yakışıklı hissedeceğiniz, auranızın güçlü olacağı bir sürece işaret ederken Satürn'ün buradaki karşıtlığı bizi biraz zorluyor. Neden? Çünkü bir şeyler yapmak istiyoruz, ufak heveslerimiz var. Ancak ikili ilişkilerdeki sorumluluklarımız, eşimizin istekleri, ortağımızın beklentileri bizi biraz aşağı çekiyor. Burada özellikle her zamankinden daha çok evliliğin, ortaklığın, sorumluluğun ağır geldiği bir ay olacak adınıza sevgili aslanlar. Neden ben özgür değilim, neden istediğim gibi hareket edemiyorum gibi soruları kendinize sıkça sorabilirsiniz Ağustos ayı boyunca. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve Temmuz ayı için yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastöloji hesabı veya opikusastöloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.